Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bugün TUSAŞ koordinasyonuna devam eden milli muharip uçak projesi ile ilgili çok önemli bir gelişme açıklandı. Bu da ilk prototip yani test uçaklarında kullanılacak Amerika Birleşik Devletleri'nde iman edilen F-110 GA-129 serisi motorlardan ilkinin Türkiye'ye ulaşmasıydı. İkinci önemli gelişme ise Türkiye'nin F-16 uçaklarına yaptığı milli modernizasyonda çok önemli bir adım olan Özgür Projesi'nde artık testlerin tamamlandığı ve seri imalata geçilmesiydi. Bu videoda bu iki konuya değineceğiz. Bugün Ankara'da çok önemli bir toplantı vardı. Bu toplantı 9. Hava ve Avionik Sistemler Semineri'ydi. Savunma Sanayi Başkanlığında Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şerefcan bazı bilgilendirmelerde bulundu ve konuşmasında Milli Muharip uçakla ilgili çok önemli bir adımın gerçekleştiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre test uçakları için ilk G yani General Electric imalatta F10GE129 serisi motorlar Türkiye'ye teslim edilmeye başlanmıştı. Bu motor aynı zamanda şu son politik konjektüre baktığımız zaman Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerinde bir test noktasıydı. Demek ki bu test noktası Aşılmış durumda bu çok çok önemli bir aşama. Milli Muharip Uçak'la ilgili farklı farklı aslında biz projeyi bir bütün olarak görüyoruz. Her zaman da videolarımda söylüyorum Milli Muharip Uçak Türk Havacılığı için bir kurtuluş savaşı. Çok çok önemli bir proje. Bu proje farklı farklı aşamalardan oluşuyor. Öncelikli olarak diyoruz ki hep 18 Mart 2023'te uçak Fabrikadan çıkış töreni yapılacak bu uçakla ilgili ve ilk motor çalıştırması gerçekleştirilecek. Öncelikli olarak projede blok sıfır aşaması var. Bu blok sıfır aşamasında 3 test uçağı imal edilecek. Bu uçaklarla ilk uçuş gerçekleştirilecek ve bu uçaklarda da her birine 2 motor konulacağına göre toplam 6 motora ihtiyaç var. Ve bu uçaklardan ilkini de biz 18 Mart 2023'te fabrikadan çıkartılma töreni ile birlikte göreceğiz. Aynı zamanda bu uçaklar içinde parça imalatı devam ediyor. Daha önceden de TUSAŞ'ın Milli Muharip Uçak Program Müdürü Uğur Bey'le bir röportajım vardı. Onun da linkini yukarı bırakıyorum. Oradan son detayları bilgileri alabilirsiniz. Kaç parça üretildi, ne yapılıyor, ne ediliyor. Hangi aylarda uçağın gövdesini görmeye başlayacağız. Bu tür bilgileri alabilirsiniz. Şimdi bu uçaklarda Türkiye projenin hızlanması amacıyla bir adım attı ve Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma yaptı. Burada motor olarak General Electric f 110 129 serisi motorları seçildi. Halen bu motorlar 1987'den bu yana Türk Hava Kuvvetleri'ne envantere girmiş tüm F-16'larda kullanılan bir motor. 87'den 2022'ye doğru şöyle bir 35 seneyi çektiğimiz zaman... Türk Hava Kuvvetleri bu motorların işletmesi, bakımları, parça tedariki ile ilgili gerçekten 35 yıllık çok çok önemli bir tecrübeye sahip durumda. Şimdi bazı okuyucularımız ben bu ilk haberi tolgozbek.com'da paylaştıktan sonra Neo 1980 model motor mu alıyoruz diyor. Hayır. Bu motor tabii ki geliştiriliyor, ömrü uzatılıyor ve bu motor mevcut F16'ların yanı sıra Amerikan Hava Kuvvetlerindeki F-15'lerin yeni nesli iX serisinde de kullanılıyor bu motor. Yani Amerika Birleşik Devletleri daha uzun yıllar bu motoru kullanmaya devam edecek. Milli Muharip uçakta ilk aşama 4.5. nesil, tam 5. nesil değil bir uçağa uçurabilmek. Burada da Türkiye daha sağlam bir adım atıyor ve uçakta kullanacağı motor türü de testlerde F-110. Uçağın konfigürasyonu tam olarak e, havada görüldükten sonra Blok 0 bu ilk 3 uçakla ilgili Blok 1 aşamasına geçilecek. Şimdi bu konuyla da ilgili 2026 yılında ilk uçuş planlanıyor. 2029'da da veya 2030'da da Blok 0 test uçaklarıyla arkasından Blok 1'lerin Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girmesi planlanıyor. Blok 1 aşamasını 10 uçak oluşturuyor. Ve bu uçakların imalatlarının da 2030 ila 2033 arasında yani 3 yıllık dönem içerisinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. İlk sıfır bir test uçağı, ikinci on belki bir operasyonel testlerin yapılacağı, atışların yapılacağı, farklı farklı testlerin yapılacağı bir yaşama ve bu blok sıfır ve bir de kullanılacak motor tipi F-110 GA-129. Bu uçaklara, bu motor radarla ilgili Türk Hava Kuvvetleri'nin halen tabii ki b F-16 kullanıcısı olması nedeniyle elinde hem bakım hem yedek parça konusunda da çok ciddi bir imkanları bulunuyor. Sonrasında Blok 2, 3 gibi seri devam ettiği sürece Türkiye uçağı 5. nesle evrilecek. Yani 5. nesil nedir? Stealth, radara gönüllü düşük. Bunun için daha klasik bu f yerine daha ileri bir nesil motor arayışları var. Bu konuda da malum son dönemlerde de haberlerini yaptık. Türkiye'nin özellikle İngiltere ile görüşmeleri devam ediyor. Burada şöyle bir parantez açayım size. Milli Muharip Uçak'ta da Türkiye'nin mühendislik açıdan destek aldığı şirket BAE Systems bir İngiliz sistemi. Bunu da parantezi kapatarak bunu belirtmiş Ovalan. Şimdi 5. neste geçtiğiniz zaman motorların özellikleri artmaya başlıyor. Yani afterburner kullanmadan super cruise, yani ses hızını açtığı zaman bu afterburner art yakıcıları kullanmaması gerekiyor. Niye? Art yakıcı da etraftaki ısı giderek artıyor. Isının etrafa yayılması gerekiyor ve aynı zamanda uçaktaki birçok elektronik alet ve sistemin çalışabilmesi için yüksek oranda bir elektrik gücü gerekiyor. Şimdi burada işler 5. nesne doğru kaymaya başladığı zaman muhtemel Royce-Royce'dan alınacak bazı teknolojilerle birlikte milli muharip uçak 4.5 nesil 5'e çıkartılacak ve buradaki teknolojilerde muhtemel Royce-Royce'un ilerleyen yıllarda Tempest olarak adlandırılan 6. nesil savaş uçağında kullanılacak motorlarla benzer özelliklere sahip olması hedefleniyor. Türkiye uzun zamandır Milli Muharip uçağın ihracatındaki işte çeşitli satış haklarının verilmesi motor konusunda bu konuyla ilgili ciddi bir anlaşmazlık vardı. Sonunda bu anlaşmazlık giderildi iki ülkeyle birlikte ve Rolls-Royce konusunda bir ilerleme sağlanıyor. Muhtemel benim tahminimce bu uçakta tabii ki bu motorun üretilmesinde TEİ tesisleri Eskişehir'deki TUSAŞ motor sanayi veya e, şu an tabi kale grubu Royce, Royce temsil ediyor. Onlarla birlikte de bir ortak mühendislik çalışması ve üretim çalışması olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz daha milli muharip uçağın bu blok 2-3 durumlarında bu motorun durumu vaziyeti nasıl olacak teknik özellikleri nelerdir bunlar daha henüz net değil. Muhtemel önümüzdeki aylarda yavaş yavaş konu netleşmeye başlayacak. Bu arada biraz da F110 GE 129 serisi hakkında da size biraz bilgi vermek istiyorum. E, GE'nin tasarladığı bir motor General Electric. Türkiye'de General Electric motorları da çok uzun yıllardır kullanan bir ülke. Ve bu motorun e, geçmişte F14'ün son serileri daha sonra F15 üzerinde ve 1987'den bu yana da F16 serilerinde kullanılan bir motor türü olduğunu belirtmemde fayda var. Bugüne kadar F110 GE 129 serisi F15'lerin... Eagle Advance, Advance F15, F15 EX Eagle 2 serilerinde 2005'ten bu yana hizmette 225 adet motor teslim edildi ve 100 adettik sipariş halen devam ediliyor. 129 serisinin F15'in bu gelişmiş modellerinde 129A, C ve E serileri kullanılıyor. F16 için ise 1987'de F110C 129 motorları hizmete girdi. General Electric toplam bugüne kadar 1676 adet motor teslimatı etti ve halen yüzden fazla da sipariş bulunuyor. F-16'larda F110G129 serisinin B, D ve Tire 132 serileri kullanılıyor. Bu motorun kuru ağırlığı yaklaşık 1780 kg ve TUSAŞ'ın verdiği bilgilere göre her bir motorun itkisi yaklaşık 30 bin libre olması planlanıyor ki bu da milli muharip uçağın boyutlarının en az F-15 civarında olacağını ortaya koymakta. Beşinci nesil uçağın bir başka özelliği de biliyorsunuz. Çeşitli silahları gövde içindeki yerlerde kullanabilmesi, taşıyabilmesi. Bu açıdan da e, uçağın işte koyacağınız e, bombanın, füzenin, Boyutu büyüdükçe bu tür konulacak yerlerinde büyümesi gerekiyor. Bu da uçağın boyutlarına etki eden önemli bir faktör. Gelelim Özgür Projesi'ne. Özgür Projesi gerçekten hem TUSAŞ hem Savunma Sanayi Başkanlığı açısından büyük bir gizlilikle yürütülen zaman zaman Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in bazen çıkışları oluyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye F-16 vermezse bu F-16 ile ilgili modernizasyonun Türkiye'de milli imkanlarla yapıldığı ve blok 70 yerine mevcut F-16'ların Türkiye'nin istediği standartlara çıkartılabileceği sıklıkla ifade ediliyor. Öncelikli olarak Türkiye F-16'larla ilgili geçmişte epey bir modernizasyon işlemi gerçekleştirildi. Ama bu modernizasyonlara işte blok 40'lar, blok 50, 50 plus gibi 3 nesil eklenirken TUSAŞ tarafından ilk Üretimi yapılan blok 30'lara genellikle fazla dokunulmadı. Bunlar F-16'ların ilk versiyonları ve bugün hizmet ömürlerinin 8000 saat olarak tamamlanmış yavaş yavaş sonuna geliyor. Şimdi F-16 ile ilgili halen blok 30'lar için konuşuyorum. 3 farklı modernizasyon var. Bunlardan birincisi yapısal modernizasyon. Yapısal modernizasyon nedir? Biraz önce belirttiğim gibi 8000 uçuş saati gövde ömrüne sahip F-16'lar. 8000 saatin üzerinde uçurmanız gerekiyorsa uçağa yapısal bazı değişikliklere gidiyorsunuz. Bunlar nedir? Uçağın en fazla yorulan bölgelerindeki parçaların değiştirilmesi. Halen bu konuyla ilgili TUSAŞ uçağın ana imalatçısı Lockheed Martin ile birlikte çalışıyor. Ve yapısal olarak bu parçalar değiştirilerek uçağın uçuş ömrü 12.000 saate çıkartılıyor. Yani 4.000 saat daha ekleniyor. Bir savaş uçağı normal uluslararası standartlara göre yılda ortalama 200 saat uçtuğuna göre bu 4.000 saatlik ek süre sizin uçağınızın 20 yıl daha gökyüzünde olması anlamına geliyor. Bu da Türk Hava Kuvvetleri'nin yaklaşık sayısı 35 civarındaki blok 30'ları daha 20 yılda kullanabileceği anlamına geliyor. Şimdi uçağı yapısal olarak düzelttiniz ama sistemleriniz daha eski nesil sistemler, yeni nesil mühimmatları atamıyorsunuz. Türkiye bir adım attı ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Blok 30'un görev bilgisayarına çeşitli eklentiler yapabilmek, farklı anlamda kendi sistemlerini tanıtmak üzere haklar satın alındı. Bu uçakların çoğu 1987-88 gibi gerçekten 30-35 yıl önce üretilmiş uçaklar. Bunlara sizin dokunma hakkınız alındı. E, hakkı Türkiye tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nden alındı. Onaylı bunlar. Bu sistemleri, yazılımları açtığınız zaman geliştirdiğiniz birçok mühimmatı rahatlıkla tanıtıp veya sistem içerisinde farklı farklı yeni görev tanımları gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve bu tanımlar tamamen Türkiye'nin isterlerinde. Yani milli konular. Bu çok önemli. Burada sadece amaç 35 uçağın modernize edilmesi değil. Buradan elde edilen tecrübenin daha sonraki milli hava araçlarına nedir bunlar? İşte hürjettir, milli muharip uçaktır. Buralara yansıtılabilmesi çok önemli. Burada da zaten geçmişten gelen T129 atakla başlayan milli görev bilgisayarı konusundaki çalışmaları zaten e, TUSAŞ başta olmak üzere bu sistemler içerisine aktarıyor. Bu bir avionik yani elektronik sistemlerin genel bir modernizasyonu olarak adlandırılıyor. Peki TUSAŞ Özgür Projesi'nde neler yapıyor? Öncelikli olarak Milli görev bilgisayarı bu sistem içerisinde yer alıyor, pilotun yükünü azaltıyor ve yeni nesil sistemlere de açık hale getiriliyor. Daha sonra sistem arayüz birimi yani analog sistem parametrelerini sayısala dijitale çeviren sistem buraya yerleştiriliyor. Uçak üzerine yeni bir atalet seri sefer sistemi yerleştiriliyor. Bunun yanı sıra bir de milli telsiz sistemi ki bu sistem kriptolu bir sistem ve milli IFF yani dost düşman tanıma sistemi buraya yerleştiriyor. Ana olarak sistemler böyle. Bu uçak yeni sistemleri kazandıktan sonra kokpiti de değiştiriliyor ve pilotların uçuş verilerini çok daha rahat takip edebilecekleri daha gelişmiş bir kokpit tasarımına renkli ekranlarla sahip olmuş oluyor. Şimdi birinci proje yapısal yeniledik uçağımızı. Arkasından ikinci proje Özgür'de aviyonik olarak uçağı yeniledik ve sıra geliyor üçüncü projeye. Bu arada şunu da belirteyim. Bu üç proje ayrı ayrı sorumluları olan proje. İlkini TUSAŞ yapıyor. Aynı zamanda Hava İkmal Bakım Merkezleri de destek veriyor. İkinci projenin ana yüklenicisi yine TUSAŞ. Aselsan Keza aynı ciddi bir rolde bu Özgür projesinde. Üçüncü önemli proje AESA radar sisteminin takılması. Günümüzde nedir? Radarların e, hava hava, hava yer veya deniz üstü hedeflerini takip ederken AESA yeni nesil bir radar sistemi. Bir anda çok sayıda farklı hedefi çok daha uzaktaki menzilde tespit edebiliyorsunuz. Ve bu yeni nesil radar sistemi uçağınızın gücünü arttırıyor. Yani altınızdaki 35 yıllık bir uçak ama düşmanınızı havada mı, karada mı, deniz üstünde mi kilometrelerce öteden... Onlarca hedefi takip ediyorsunuz ve buralara erkenden karar verme özelliğine sahip olmuş oluyorsunuz. AESA Radarı aktif faz dizili radar, yeni nesil bir radar sistemi halen bu konuyla ilgili projede Aselsan tarafından geliştiriliyor. Fakat tabi ki zaman zaman ambargolar, uzatılan teslimat süreleri gibi gelişmeler bu projeleri etkiliyor tabii ki. Fakat AESA ile ilgili en zor kısımlar tamamlanmış durumda. Muhtemel yakın zamanda AESA ile ilgili güzel gelişmeleri Aselsan'dan gelecek bilgilerle sizlere duyurmaya başlayacağız. Yani uçak, yapısal modernizasyon, aviyonik modernizasyonu ki Özgür Projesi'nde Savunma Sanayi Başkanlığı Uçak Daire Başkanı'nın verdiği bölüme bilgiye göre prototipler bitti, test üretim süreci başladı. Bunlar tamamlanacak muhtemelde önümüzdeki yıllardan itibaren Uçaklar tekrar TUSAŞ'a gelip ayasa radar sistemini üzerlerine takılmaya başlayacak. Bu da Türkiye için, Türk Hava Kuvvetleri için çok çok önemli bir artı değer haline gelmiş olacak. Evet bana en çok sorulan soruların başında işte bu milli muharip uçak motor konusu ne oldu ne yapıldı gelişmeler bunlar. Detaylıca anlatmaya çalıştım. İkinci konu Özgür projesiydi. Bu özgür projesiyle ilgili de atılan adımları ve 3 ayrı bu işin proje olduğunu ve son durumun nedir size aktarmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuşumdur. Detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberler için tolgozbek.com sitesi sizi bekliyor. Sosyal medyadayız bizleri takip edebilirsiniz. Telegram kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tüm bu bilgiler açıklamalarda var. Bu videoyu seyrettikten sonra... Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınızı info.tolgaozbek.com veya yorum yazarak yollayabilirsiniz. Abone olduktan sonra da şu sağ altta bir çan resmi var. Lütfen onu da aktif hale getirin ki yeni video yüklendikçe size bildirimler gelsin. Ve tabi ki bu ekonomik kız ya da bunu çok fazla söylemek istemiyorum ama katıl tuşuna da basabilirsiniz. Bizleri maddi anlamda da desteklemiş olursunuz. Bir başka gün yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Thank <laughs> you.